Diyenler kendine nereye kadar yerli kıskananlar çatlasın. Tok otomobilimize baksın. Canım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ben de öyleyim abi. Ben de öyle yapacağım. Takipler çıkmıyorum. Alın. Kaç abi? Benim oyun gitti. Geldi gitti abi benim oyun felaket kasıyor herhalde oyundan çeviririm haberin olsun Ne var abi ee, m24 görevimi yaptım ama oynarım abi Nerede abi Evim Dört aha buldum Teşekkürler abi Emrim 4 benim şu da en sevdiğim ve en iyi oynadığım silah Herkes öyle söyler genelde Sıcacağız mı abi beşe? Osman abiyle biz, e, Osman abi kaç kaça kaç yemişti be de? On sekiz on mü yemişti? Hıhı Ben -hı. abi Çok abi canlıyım Hemen mi bayı, hemen öldü mü yoksa bayıldı mı? Abi elimde top var, elim top var abi. <gülüyor> abi elimde, ama elim evim ay yay var abi. Ne yapayım? Bir zincir ekledim mi? Ben. <gülüyor> Abi 20 defa takım arkadaşını kurtar görevi var da birkaç defa kendini patlatacak mısın acaba? 20 defa ama sen 13 defa patlatacaksın kendini. Abi görevim var. En iyi ben atmadım abi. Aha. Uf erkek ya. Watch out!